Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Raul Pes'in ikinci sezonunu tamamen bitirdim. Bugün hepsini alacağım. Ancak bildiğiniz gibi, yani çoğunuzun bildiği gibi, ben de sadece ücretsiz var. Yani Pes'i bu sezon alamadım. Bir sonraki sezon olacak iş. O yüzden arkadaşlar, Pes'i de Alan abonem var. O da sağ olsun beni kırmadı. Videoya aldı. Yani o da Pes'in kutularını açtı. O da ücretsizi tamamen aldı. Yani orada videoda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım ilk kutumuzdan. Ayrıca evet arkadaşlar şöyle de oranımı size göstermek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yetenekli oranım da var. Yani çıkmasını bekliyorum. Ancak şu yıldız gücü ve aksesuar oranları bence engelleyecek. Ama olsun hiç yoktan belki oranım daha da yükselir. Yani efsanevi olmasa da bir gizemli bekliyorum diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Bence çıkması çok zor ihtimal. O yıldız güçlerinden aksesuarlardan falan dolayı. Ama yani... Ufak da olsa bir şansı var diye düşünüyorum. 30'a geldikten sonra oranlarıma bir bakmak istiyorum. Ayrıca bilginiz olsun. Şu güç puanların altınları taşları falan aldım önceden. Yani sadece kutuları geride bıraktım. Ya açıkçası çıkmasını beklemiyorum ama yiye de bir şansımı denemek istedim. Muhtemelen gelmeyecek. Efsane birinin gelme oranı yüksek olsa da gelmez. Güzel yıldız güçlenen birini aldık. Arttırılmış arttırıcı. 6 yaz 5 yazdı. gelmeyecek yani ya aksesuar ve yıldız gücü avlanım çok güçlü. oranım iyi ama yani gelmesi çok az işte. bir aksesuar çıkarttık ballı şerbeti bir aksesuar daha tuzak teli Aa, bu onun ikinci aksesuarı güzel bu işimi arayacak Bir tane olsun savaşçı verir umarım. Bundan da sonra oranlarıma bakacağım. Yine 5 yazdı. İnanılmaz olan da bir tane efsanevim yok. Yani çoğu kişi de bende nasıl kupalarda bile bir efsanevi oluyor. Gördüğünüz gibi oranım gayet yeterli artmış ama hala çıkmıyor. Evet hemen devam ediyoruz kutularla. Oranları gördünüz. Yani çıkma ihtimali var ama düşük bir şey. Şimdi bir şey daha çıkacak. Umarım savaşçıdır. <gülüyor> Aksesuar çıktı. İyi, i̇yi, yeni aksesuarlar falan çıkıyor. Ama bana tabii ki savaşçı lazım. Şu durumda inancım falan kalmadı yine yeni aksesuar çoğunlukla yeni aksesuarlar geldi 5 ve 6 yazdı 6 yazsa da yine aksesuar falan oldu. bakalım 6 umarım sağcıdır diyorum. hiç emin değilim ama bu Bir tane olsun verseydi ya bari. Şu an cidden ihtiyacım olduğu bir durumdayım çünkü. Bundan ne yazacak? 7. 7 yazdı. Cidden şu an kesinlikle savaşçı gelebilir. İlkine basıyorum. Yine yeni aksesuar. Bu aksesuarlar da beni buluyor. Bakalım. Ya. Bir yıldız gücü daha. Olmuyor. Ama oranım baya yükseldi. O iyi oldu. Yani cidden üzülmüyorum. Oranımın yükselmesine aksine seviniyorum. 5 olmadı. Ya olmayacak çok büyük ihtimal. bundan kaç yazacak? 6. Altı. Bu altılar çok geliyor ama genel aksesuar. Basıyoruz bakalım. Yine aksesuar. Ne kadar çok aksesuar çıkardı. gelmeyecek ya. Yani. Bundan bakalım ne yazacak. 7. Şimdi gelebilir. 6 yazınca çok gelmiyor ama 7 yazınca genellikle geliyor. İlkine bastım. Şimdi sonraki cidden önemli çünkü neredeyse oranlar tavan yaptı. Bastım. Bir aksesuar vardı. Ne kadar bitmek bilmeyen aksesuar mı Demek ki öbür sezon de... Gelir Aa geldi arkadaşlar sprout çıkarttık cidden mutlu oldum şu an şu an cidden kendimi belli edemiyorum ama çok mutlu oldum sprout çıkarttık sadece iki tane gizemli kaldı daha da çıkmaz ama oranlarımı da son kez bir bakacağım ne yazacak? Beş Bir tane sprawl çıkarttık cidden mutluyum Geçende destansı olarak naniye çıkartmıştık hatırlarsanız Oranlarıma bakıyorum falan. Evet efsanevi oranım maalesef yeden düşüşe uğradı ama çok düşmemiş Gizemliler iyi. yıldız gücü oranım kalmamış Güzel Evet şimdi arkadaşımızın videosunu izleyeceğiz. Bakalım o ne yapmış. Evet arkadaşlar şimdi de arkadaşımızın videosunu izleyeceğiz. Arkadaşımız dediğim gibi abonelerimizden e, Yusuf'una ona buradan bu, bu videoyu bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Ve hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk search'a olacak. Çünkü biliyorsunuz ki kutudan çıkarsa... Hani anlamı falan kalmıyor. Şimdi ne yapacak izleyelim. Kostümünü aldı. Bu videoyu çekme amacımı da biliyorsunuzdur. Dediğim gibi ben de pes olmadığı için arkadaşımızın pesi olduğu için onun göstermesini istedim. Sörcü muhtemelen maxlayacak. Evet kesinlikle maxlayacak. Başka ne yapacak? Bir bakalım. Tufelenleri halde birazdan açacak. Güzel. Kostüm cidden niye Onu da söylemek isterim. 5 yazdı. Çıkmadı. Arkadaşımız bizim kadar şanslı mı? Onu düşünüyorum. Yani bir şey çıktı mı ona bakacağım. Ooo. Aa jinis yok mu? Güzel gidiyor. Gale'ı da de varmış. Demek ki kutulardan çıkartmış. 5 6 aldı. Ya çıkmayacak muhtemelen. Çünkü arkadaşımızın hesabını az çok biliyorum. Baya karakter var zaten. Çıkmaz yani. O güç puanını niye almadı? He? Çıkmaz. Çok zor ihtimalle. Acaba hiç 6 yazacak mı onu merak ettim. Bu emojiler de cidden iyi. Çıkmaz ya çok zor. Çıkarsa da bir arkadaşımız açısından çok sevinirim. 6 yazdı ve <gülüyor> ya savaşçı makslamanın işte zararları çıkmıyor. Yıldız gücü falan çıkıyor arkadaşımızda olduğu gibi gördüğünüz gibi. Keşke makslamasaydı. Hani öyle kalsaydı. Çünkü savaşçı alacağına yıldız gücü alıyor. Bence zaten Supercell yeni güncellemelerinin birinde bunu düzeltmeli. Çünkü yıldız güçleri aksesuarlar yüzünden savaşçı oranı gidiyor. Şu emojiler de cidden efsane bu arada. Hele bu sezonunkileri daha da beğendim. 1G'sinde zaten rozet paketi almıştım yani hesaba. Cidden güzel, kullanışlı oluyor ama hani 50 taş fazla bence. Evet. Arkadaşımızın zaten başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Bugün ikinci sezonunda size full bir şekilde gösterdim. Kendi arkadaşım arkadaşımda ücretli olan pesa alarak değişik bir video deneyimi sunduk. Yani ikimiz çektik. Cidden güzel olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizde beğenmiştir siz. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız cidden çok sevinirim beni. Çok mutlu ederseniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.